Otogaz TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere doğru LPG montajı nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. LPG ekipmanları araçların motorları üzerine doğru şemalandırılmalı. Yanlış montajlar sonucu araçlarda performans kaybı, yakıtta düşük tasarruf, mekanik ve elektriksel problemler oluşur. Araçları öncelikle tanımamız ve ürün seçimini araca uygun yapıldığından emin olmalıyız. LPG marka ve modellerinin sunduğu ayar programları doğal olarak kendi içerisinde farklılıklar barındırır. LPG ekipmanlarının motor üzerinde doğru noktaya montajından bahsedelim. Regülatör, LPG tankından gelen sıvı LPG'yi aracın motorundan gelen sıcak suyla ısıtarak buharlaştırdıktan sonra enjektörleri iletir. Bu sirkülasyon sırasında regülatör dış etkenlerden etkilenmeden çalışması gerekmektedir. Regülatörü motor bölgesinde rüzgar almayacak bir noktaya konumlandırmalıyız. Aynı zamanda radyatör su seviyesi hizasına montajını yapmalıyız. Su dolaşımının zorlanmaması için LPG borularında kırılmalar olacak şekilde montajının yapılmaması gerekir. Enjektör manifold üzerinde benzin enjektörlerine en yakın yerden demir ayak ile sabitlenerek montajının yapılması gerekir. Enjektörden sonra motor içerisine hortum mesafesi maksimum şartlarda 20 cm'i geçmemelidir. Enjektör hızı aracın beygir gücünü karşılayacak hızda olmalıdır. Arkadaşlar, LPG ekipmanları arasında ekü yüksek maliyetli ve elektronik olması sebebiyle sıvı temasından korunması gereken bir ekipmandır. Araçlarda demir ayak ile sabitlenerek mümkün olduğunca dik pozisyonda sıvı temasından korunacak şekilde montajı yapılmalıdır. Ayrıca... Herhangi bir akü ile ilgili takviye ve kutup başlarına müdahale işlemlerinde kısa devre yapmaması adına LPG bağlantı sigortası eklenmeli ve kolay ulaşılabilir bir yerde olmalıdır. Akü ile ilgili yapılacak her işlemde bu sigortayı yerinden çıkararak LPG sistemine devre dışı bırakmamız gerekir. Elektrik tesisatı araçlarda ilerleyen süreçlerde sorun oluşmaması adına önem teşkil eden noktalardan birisi. Klima açıldığında, uzun farlar yandığında, dörtlüler çalıştığında, kısacası araç çeşitli nedenlerden daha yüksek elektrik harcadığında voltaj düşebilir. Bu nedenle elektrik tesisatı kontak çeyre yanından alınmalıdır. Birçok araç modelinde kontak çeyre yanından alınmadığında çeşitli arızalı ışıkları devreye girmektedir. Kontağınızı açtığınızda LPG düğmesi devreye girmeli, kapattığınızda ise LPG düğmesinin ışıkları sönmelidir. Motor üzerinde de elektrik kablolarının geçirilmemesi gerekiyor. Bağlantılar lehim ve makaron ile bağlanmalı ve makaron plastik kablo koruyucu denilen koruyucularla su teması ve çeşitli zarar görebilecek durumlara karşı koruma altına alınmalıdır. Bahsetmiş olduğumuz noktalarda LPG montajı doğru yapıldığında araçlarda yüksek tasarruf ve maksimum güven elde edilmektedir. Doğru yapılan LPG montajlarında çok güzel sonuçlar almaktayız. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.